Evet değerli dostlar, eğer düşüncelerimiz sağlıklıysa, duygularımız da sağlıklı olur, duygularımız da sağlıklı olursa, davranışlarımız da sağlıklı olur. Bu döngü tersine de doğrudur. Davranışlarımızın doğru olması, duygularımızın doğru olmasına da katkıda bulunur. Duygularımızın doğru olması da düşüncelerimizi sağlamlaştır, sağlamlaştırır ve psikolojikten Büyük katkı sağlar diye düşünüyorum. Bizden MyLife TV Türkiye stüdyolarından böyle bir soru, bir cevap ve pratik bilgiler tüyolar vermeye devam edeceğiz. Hoşça kalın, dostça kalın.